Ne? ne oldu? Gel canım benim. Gel canım benim. Aloha. Bu çok güzel. Bu daha güzel. Şuradan da hep yansıyor ya. Şöyle mi tutsam? Ufun mahallesindeyim. Buralar hep yenilenmiş ya. Böyle evler yoktu. biraz topraklanalım. Çok yoruldum. Çok yürüldüm. <gülüyor> Yakışıklım benim yok. Kavuşluk sonunda kavuştay. <gülüyor> <gülüyor> tak. Zaten yakışıklısın. Bak bakın bu Ufuk. Benim en yakın Hello, arkadaşlarımdan. Hello, this Ufuk. From Adana <gülüyor> okay. Börü'nden. Burnuma çok sokma lan. <gülüyor> tamam burnuna sokma. Burnum da çok sokma. Ters ışıklısın şu an zaten. Dur ya. ya. Yeni taşındı. Ufukcuğum. Eski evini tabi bilmiyorsunuz siz ama bu ev çok daha güzel. Böyle. Blue, hadi geldin, Hadi gel. hadi hadi hadi. Ya Ufuk, vlogumdasın. Çok mutluyum. Küçük tuvaletimiz. <gülüyor> <gülüyor> bu küçük tuvaletimiz. Duvarlardan hep değişecek buradan. Şu şeyler çok güzel. Bitkileri sen koyursun ya. Hı hı. Bu altı şey gelecek, duvarlarsa evet, koy bir an Sen de neye mi salladın? <gülüyor> küçük mı? Ay, benim odam bu. Yok bu daha yapmadık Aa. bu odada. Bana bu odayı verirdin sen aslında. Bak burada benim dolap var. Ha güzel bunu da siyah güzel. yaparsın. Yok bu, bu, bu, burası bu oda beyaz olacak. Ne bu? Kiler mi olacak? Ne olacak? Yok odada yine yatak yatak koyacağım. Bura bir saflıdası saf, saf, saf, burası. Ha eğer bir ambiyatör yapacağım falan. Yok eğer bir burası. Ha. Burası da benim oda. Yo. <Gülüyor> Değil mi? Benim odam. Ha benim odam. Hadi hadi bir de göster önden önden. Hadi. Gel gel gel. Allah Evet. Bir dakika buraya Airbnb yapacak mısın? Söyleyeyim o zaman. Airbnb yapıyorsun sonuçta. Nasıl tutacaklar seni? Daha başlamadım Tamam, başladığında yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Ben söylerim isterseniz, değil mi? Duvarda ne olacak burada. Güzel ama ya, minimal. Bu evin çok daha güzel diğer evden bence bu arada. Kesinlikle. Ha. Diğer evden çok çok Tabii daha canım. güzel. Bakar mısın Çok güzel. Onları sen mi seçtin? Süper. Bir boğa burcu olarak tam bir estetik abidesi. Bu da, bu adro da burada. Ufuk senin yükselinin neydi? Akrep miydi? Hatırlamıyorum. Bakarsın, okuyacaksın zaten. Tamam, bunlar da... Bu güzelce. <gülüyor> <Sen net> <gülüyor> <posan> <gülüyor> <daha> güzel. <gülüyor> güzel güzel, bayağı güzel. <gülüyor> ya Allah'a dövmeni mi göstereceğim? Bir dakika, bir dursana. bakın. Yıllar önce ben Malo'yu açtığımda yaptırmıştın, değil mi? <gülüyor> Ay buranın ne oldu? Allah'a dövmesi var. Oğlumuzun. Burası selam. salam. Ev damı, Daha yeni geldik, tatilden. Ya çok güzel fotoğraf. Şey, nereden? Marrakeş'ten geldiniz. Marrakeş'ten geldik. Televizyonu falan da göster. Baya küçük bir televizyonum var. Muhteşem, ben bunu izledim artık. <gülüyor> Ev kuru videomuz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Dur, bu duracak. Kıcama alalım. Al, al tabii ki al. Gel bakalım, pörtlen. Kaç yaşında? Bir buçuk. Bulu bulu. Çok büyük. Anne amyavrum anne amyavrum anne Wait. Wait. Wait. Wait. Ya of! Ufuk'la kim daha şık muhabbeti yapıyor? <gülüyor> tabii ki ben, tabii ki ben. <gülüyor> Bakın fitini göstereyim. <gülüyor> Bana geçen gün kadın kızdı biliyor musunuz? Ben dedim ki kamerada hani ben çekim yapacağım. Markete girdim, bak kardelen. Hı <gülüyor> hı. Şey dedim, kardinal starsı. Ma kardinal. Siz çekiyor mu? Evet tabi çekiyor, kardinal niçin? Şey söylüyorum, bir dakika, arkadaşlar, yavaş yavaş. Ee, geçen gün markete girdim işte, kadın bana ufuk ee, çekim yapacağım, hani yapabilir miyim dedim. Aa, hayır, izin vermiyorum buna. Çıkar, çıkın lütfen falan böyle. Çok alçak davrandı, evet. Ve ben bayağı şaşırdım, hani zaten sordum. Aldı geldi. da. Ah, şimdi şurada tabicince herhalde. Burası mı? Kafeye buraya geleceğiz. Tam geleceğiz. Ama ona şöyle yemek de. gittik, birinde oturduk, ufuk kalktı. Şimdi buraya geldik. Beğenmedi beyefendi. Şimdi Kore restoranına gideceğiz. Evet. Evet, hadi bakalım. Şu an yemek yedik smoothie alıyor beyefendi. Şimdi Angel'a geldim. Eskiden buraya gelirdim. Burada bir mağaza var çok sevdiğim. Ona uğramak istiyorum. Ee, bir de bir kafe vardı. Belki o da açıksa şu an 5'e geliyor saat. Hatta 5 oldu galiba. Evet. 2-2,5 sene, sene burada oturmuştum. Şöyle de göstereyim. Hatta şurası arabayı park ettiğimiz yerdi. Benim arabam yoktu da kiraladığımızda. Vay be! Burada Starbucks vardı. Kapanmış altında. Burası arkadaşlar. iki buçuk sene benim evimden burada Starbucks işte. Aa. Burası girişim. Ay çok duygulandım şu an. Ya Shoreditch Grind. Buraya hep gelirdin. Vay be. Hemen evden çıkıp buraya gelirdim arkadaşlar eve geldim bitap haldeyim yani gerçekten o kadar yorgunum ki saat 8'e geliyor daha 8 olmadı bu arada dondurma aldım onu dolaba koyacağım onu bile unuttum bir duş alacağım Birazdan Ufuk gelecek. Onun toplantısı vardı. Sonra da arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Yani işle ilgili bir yemek işte böyle bir artık bilmiyorum içtiler falan. Yani içkiler, yemekler böyle. Yani biri galiba işten ayrılıyormuş falan dedi. Onun vedasıymış. Neyse o gelecek birazdan. Ondan sonra da artık Ufukcuğumla konuşuruz. Sohbet ederiz. Uzun zamandır görüşmedik. Ama gerçekten çok yorgun. Aslında yorgun olmam bence çok normal. E, iki gün elinde böyle çok rahat uyuyamadım. Hani kendi odam olmadığı için yani sağ olsun çok tatlı bir şekilde beni ağırladı. Ama ben böyle yani salonda kalınca çok rahat edemiyorum. Bir de hani Elliot ve Flo çok erken uyanıyor. 7-7.30 hani en geç 8'de böyle uyanıyorlardı. Ben de böyle gece çok erken uyuyamadım. Hani yatakta dönüp durdum falan. Yerimi de yadırgadım herhalde. Bilmiyorum. Bir de 3 saatlik saat farkı. Neyse neyse. Böyle bir yorgunum. Bugün bavul sürükledim. Yani bütün böyle bir buçuk saat tren yolculuğu o bu falan derken. Evet yani artık 25 bininci kez yoruldum demek istemiyorum ama iyiyim. Siz nasılsınız bu arada? Keyfiniz yerinde mi? Neler yaşıyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Gerçekten hani nasıl olduğunuzu yazın. Genelde böyle hep kaynıyor bu soru ama nasıl olduğunuzu merak ediyorum. Sizleri daha yakından tanımak da isterim. O yüzden hani bu vlogun altına tabii ki de yorumlarınızı da yazın. Ama nasıl olduğunuzu da yazarsanız ben çok mutlu olurum. Şahsım adına. Evet artık o zaman belki bugün çekerim bilmiyorum. Dondur Aa, dondurma aldım. Dondurmayı size göstereyim mi? Bunu şeyde görmüştüm. Elvin'in Instagram'ında görmüştüm. Bu markayı biliyordum ama denememiştim açıkçası. Ben Ben Jerry's alıyordum alırsam. Şu. Bunun da şey... E Çikolatalı, tuzlu karamelli, çaklat, saltat, karamel yazıyor. Deneyeceğim. Şimdi dolaba koyayım, Ufuk gelince beraber yeriz. Böyle. Neyse, görüşürüz. Ufuk bana mochi aldı. Bakın çok severim. Bu Hindistan cevizi dondurmalı. Burada, bu da fıstığı. <gülüyor> Burada. Allah'a, şimdi yeni bir günden selamlar diyelim. E, saat daha 9 civarı. Uyandık. İkimiz de uyuyamadık. Ben de uyuyamadım. Dün Ufuk da çok iyi uyuyamamış. Dolunay bugün arkadaşlar. Başak Burcu'nda Dolunay var. Şu Nespresso'nun çıkardığı bilmiyorum. Bilenleriniz belki vardı ben ilk defa gördüm. Böyle kapsüller varmış. Hem bir şey canım. Kapsüller Hı -hı. hepsinin şeyi farklı. Tadı. Yok yok. Tadı. Zaten farklı da. Ölçüsü de farklı. Aa. Espresso Double Espresso var, Flatbike gibi örtüyor, 150 gram, 150 mil var, 80 mil var. Ha, onu ben bilmiyorum. Ee, Vay be. Nerede yazıyor? 40 mil var, şimdi yazıyor. Ha, bu cycle yapabiliyorsun, bu, geri bu, dönüştürüyor. 80. Anladım. Şurada ama yazıyor, şu anladım. Ama şu 230 mesela, şunun içinde de var. Gerçi netlemiyor şu anda ama. Şunun içinde de var. Bu 230 hmm, dekap ve de. neti. iyi değil ya bu arada. Bilmiyorum. O prosesler. Evet, ya ne? bunu okunca otomatik olarak tanıyor kendisi. Anladım. Diğerlerinin demin sen dedin ya şey de dufuk. Bundan önce hani çıkardıkları o küçük e, ne deniyordu buna? Tüp. Ne bu? Kapsül. Kapsül. Küçük kapsülleri e, küçük kapsüllerin patentini almadığı için Enespresso bütün böyle Starbucks diğer firmalar. Chibon'un falan da vardı. Üretebilmiş. Bunlar sadece Enespresso'ya özenmişmiş. Böyle bir bilgi. Ben normalde çok sevmiyorum bunun tadını. Ama bunu denemedim bu kapsülle. Şimdi şurada yoga yapacağım birazdan. Ay çok güzel ya salonu. Değil mi? Çok güzel ışık alıyor. Size şöyle bir dışarıyı göstereceğim. Ee, kıyafetleri falan var. Yıkanmış. Kuruyor şimdi. Onu çekmemi istemedi. Bunları çekmeden. Bakar mısın sabaya? Şöyle göstereyim. Blue gel. Gel Blue. Gel Blue. Gel yavrum. Ay Blue'cum ya. Deli çocuk değil mi? Şu an burası 12-13 derece. İstanbul bayağı... Hop hop, hop Acıtıyorsun tırnaklarını. İstanbul 1-2 derece. Yapma Blue! Şimdi size söyleyeceğim birkaç şey var. Ufuk yordu beni. Çok seviyorum, canım arkadaşım, bebeğim gerçekten ama yordu yani. Ama sağ olsun bana bir sürü yeri tarif etti falan filan. Şimdi Boron Market'ta Monmut diye benim en sevdiğim e, coffee shop var. Şu kahvesi en güzel olan yer. Oraya götüreceğim sizi de. Yani orada bir kahve içmek istiyorum. Bugün hiç kahve içmedim. Enespresso kahvesi istemedim açıkçası. Ay böyle boğazlarla şey gibi hissediyorum. Böyle gibi hissediyorum kendimi. Neyse başka ne diyecektim size. Demin burada bir kedi gördüm. Onu gösterecektim ama gitmiş. Bir de şu cherry blossom ağacı gördüm. O yüzden durdum de göstereyim diye bakar mısınız ya? Çok tatlı. Bugün son günümüz bu arada. Yarın eğer hani hava muhalefeti olmazsa yolcuyum. Şunu size göstermek istedim. Cherry Blossom yani. İzlediğiniz giydim. Üzerine de mont giydim. Çıkarırsam çantam var. O kadar çok şeyim var ki böyle ay bilmiyorum. Gerçekten. Neyse söylenmeye gelmedim. Her şey harika. Şükrediyorum. Gerçekten. Ama şöyle bir şey oldu. Enteresan. Ee, National Portugal Gallery diye bir burada galeri vardı. Oraya gelmek istedim. Vardı. Konuşamayayım. Ee, işte oraya geldim. Hatta çok güzel bir sergi vardır diye düşünüyorum. Çünkü ben fotoğrafçılık okuduğum için hep böyle portrelerle ilgili hani fotoğraf yani portre fotoğraf sergileri olurdu burada. Bayağı heyecanla geldim ama arkadaşlar gördüğüm manzara şu. Kapalı. Bakar mısınız? O kadar heyecanla geldim. <gülüyor> Bir de size bir şey daha göstereceğim. Ben 6 ay bir kafede çalışmıştım burada üniversiteye giderken. Music and Notes adı bu kafenin. Şöyle. Şimdi başka bir yer olmuş tabii. Tabii 2,5 senedir gelmedim diyorum ya. Baya duygulandım. Londra çok değişmiş ya. Çok değişmiş. Bir şey daha söyleyecektim. Şu anda araba var ve bana bakıyor da bir şey daha vardı aklıma. Dün Angel'a gittim ya ben. Şöyle geçeyim de bakmışsınlar. Şurada konuşayım Dün Angel'a gittim ya ben. Orada da e, çok sevdiğim bir kafe vardı. Size söyledim bilmiyorum. Dün akşamüstü çok yorgundum. Orası da kapanmış. E, bayağı yenilemişler dedi hatta orada biri Angel'ı. Onun dışında bir şey daha. He, Joy diye bir mağaza vardı. Onu ben çok seviyordum. Böyle hani kıyafetlerimi falan. Ben böyle belli başlı yerlerden hani Londra'dayken alıyordum eskiden. 2-3 yer vardı. O da kapanmış. Angel'da zaten bayağı böyle bir değişim olmuş. Ama ben... Açıkçası eskiden sanki daha çok seviyordum ya, yani size bir itirafımdır Londra'yı sandığım kadar özlememişim ee, ve burada neden kendim çok evimde hissetmediğimi de anladım. Neden anladım, nasıl anladım hani belki Londra'yla ilgili e, hatta sadece Londra'da değil İngiltere'de gittiğim yerlerle ilgili bir video çekersem daha detaylı anlatırım ya da sizin sorularınız olursa. Ama şimdi bana bakıyorlar gibime geliyor utanıyorum. Neyse böyle işte ben o zaman başka yere gidiyorum buradan. Burası Çin Mahallesi olması lazım. Siz onu da göstereyim dedim. Ya şurada da biri çadırda yaşıyor. İşte hayatım gerçekten tuhaf. Burayı arıyordum, buldum. Çok mutluyum. İtirafım var. Şu mağaza var ya arkadaşlar şöyle göstereyim ben hep online buradan alışveriş yapardım eskiden. Ve bir mağazası olduğunda bilmiyordum. Ay Allah'ım Rabbim yani. Gireceğim şimdi. Heyecan yaptım. verlermiş ya. Böyle bir şey var Bir de barınaktan sahiplenmiş Erdem Bey. Yooo biz şu anda Covent Garden'dayız. Evet Covent Garden'dayız. Burası İlandır'ın 7 yaşında belki 2 günlük. Evet. Çok turistik zaten. Evet evet. Erdem Bey de Luna'nın babası. Luna da 8 yaşındaymış. Ay çok da ya. Ay ya. kulardan birini söylüyor Let's do Kovundgarden bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ay kafamı vurdum çok kötü biliyor musunuz ya? Soho'dayız şimdi. Buralar hep Soho. Aa Snog. Şimdi size çok sevdiğim bir yeri göstereceğim ya. Çok güzel dondurma... Aman yoğurtları var. Yani donmuş yoğurt. Donmuş york işte anladınız. Çok çok çok gördüm. Uf'u bekliyorum şimdi. Birazdan gelecek. Onunla yemek yiyeceğiz. Böyle. Saat 6.30. Baya yürüdüm, baya yoruldum anlatamam size. İstanbul'da da kar yağıyormuş bu arada. Burada hava güzel. Böyle bekliyorum ben. Buluştuk. beraber. Şimdi Kore restoranına gideceğiz. Kısmetse. Dün gittik hani kapalıydı ya. Bugün Soho'dayız. Sen Soho'yu seviyor musun? Soho, Burası böyle bir gay bölgesi diye geçiyor. Kafe shopları çok fazla. Ee, bir de çok şey var, pub var burada. Ben, Her yerde var. var. Mornik. Mornik. Ay orada çantam var. Bakın hazırlandık. Şimdi saat onu Çeyrek geçiyor. <gülüyor> gideceğiz. Son günüm. Zaten haleti ruhiye. Haleti ruhiye da doğru olmadı. İşte halimden anlayamayacağınız üzere gidiyoruz. Neyse. Şimdi ben şey yapacağım. Ufukcuğumla kahve içeceğiz. Ondan sonra Covent Garden'a gideceğiz. Oradan da ben e, metroya alacağım. ona gideceğim artık havaalanına. Bu arada dün Başak Dolunay'ı vardı. Ben bayağı tuhaf bir rüya gördüm. Ufuk hiç rüya görmemiş. Bayağı böyle beni etkiledi biraz. Hı. Ben de çok iyi yatamadım ki. Sen de Çok iyi yatamadım İşte ben. Dolunay'dan onlar. Okay. Hadi gidelim Ufuk'cun. Ah teşekkür ederim. Canim çok sağol. Öncelikle Aloha tekrardan kapanışı yapmaya geldim onu söyleyeyim. Ve Joy bu arada oyun oynuyor da ses gelirse kusura bakmayın. Birazdan video çekeceğim bitenler videosu çekeyim dedim üçüncüsünü. İkincisi yayınlandı izlemediyseniz onu izleyin derim. Hatta şuralara bir yerlere koyalım oradan bakarsınız. Bir tane işte memnun kaldım kalmadığım ürünleri şimdi birazdan çekeceğim. O yüzden üstüm aynı olacak o videoda da göreceksiniz. Dün gece geldim. Saat 12 falandı. Londra'da 4 gece, işte 5 gün geçirmiş oldum. 2,5 seneden sonra gerçekten çok iyi geldi. Çok özlemişim. Özellikle hani Ufuk'la ve Ellen'la bayağı zaman geçirdim. Deniz'i ve Ayşe'yi görmek istiyordum. Onları göremedim. Diğer iki arkadaşım. Bir de Vicky'yle görüşmek istiyordum açıkçası. O da Gran Canaria adasındaydı. Bir de ben size söyledim mi, söylemedim mi, söylememiş olabilirim. Yani hani bu aralar böyle bayağı vlog çekiyorum ve vlog çekmekten de keyif alıyorum. Belki vlogta söylemişimdir diye düşündüm de şu Joy'cum ya ama video çekiyoruz burada kapanış yapıyoruz aşkım lütfen. Şunu söylüyordum arkadaşlar Viki normalde Gran Canaria'ya gelsene bir hafta orada tatil yapalım demişti ama hani ben de böyle son dakikalara bıraktığım için bakma yani bilet ve otele bakma işini zaten otel bayağı pahalıydı da benim bütçemin çok üstündeydi yani ben onu karşılayamazdım o yüzden gidemedim. Aslında çok da güzel olurdu yani Viki ile zaman geçirmek isterdim öyle bir tatil yapmak. Neyse bu sebepten ötürü ben de dedim Londra'ya zaten ne zamandır gitmek istiyorum hani uygun bir bilet buldum oraya gittim bu 4 gün. Ee, öyle yani aslında Wiki de bir yerde hadi kardelen git demiş oldu yani. Çünkü hani Viki'den dolayı Londra'yı ne kadar özlediğimi tekrar hatırladım. ile birkaç kere telefonda konuştuk. Yani bayağıdır konuşmuyorduk. Böyle arkadaşlar. Onun dışında da... Gel aşkım gel. Bırakmıyor beni rahat. Tamam gel. Aferin benim oğlum. Ha. Aferin benim oğlum ne kadar usluymuş. Tırnaklarımız uzamış, ama kesmiyoruz tırnaklarımızı. Ben de seni çok seviyorum. Bir de size şey söyleyeyim. Joy beni 3 gün görmeyince... Yani 3 gece idare ediyor... Ama dördüncü gece ağlamaya başlıyor. Nasıl ağlıyor kardelen saçmalama derseniz de bunu hem ikinci annem Stacia dedi hem de ben yokken işte bende bir arkadaşım kalıyor. O da yani böyle dördüncü günde ağlamaya yani miyav miyav miyav böyle gecenin bir vakti hatta yatağa gidip oyuncağını yatağa getirip miyavlamaya falan başlıyor. Bunu hep dördüncü gün yapıyor. Değil mi aşkım? Ben de yeni mülendim. Uy! Umarım izlerken keyif aldığınız bir vlog olmuştur arkadaşlar. Umarım... Benim orada gerçekten yani her anıma neredeyse eşlik ettiniz. Birçok anımı sizinle paylaştım. Siz de hani Londra'yı biraz olsun gezebilmiş, görebilmiş olmuşsunuzdur. Hani benim yaşadıklarım ortak olduğumuz için bu anları sizlerle paylaştığım için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu video izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Ediyorum aşkım. Ne bakıyorsun öyle? Ediyoruz. Hadi böyle bakalım. Evet, tamam bitiyor. Instagram'dan takipte kalmak isterseniz şuraya ya da buraya Instagram'ı bırakmış olacağım. Oradan zaten hani story'lerden ya da postlardan daha anlık iletişime geçebiliriz. Ya da DM yoluyla da böyle söylemek istediğiniz bir şey varsa tabii ki de mesaj yollayabilirsiniz diyorum. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz, abone olursanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor ve eğer ki bildirimleri açarsanız gelen videolardan haberiniz olur. Bırakmayacağım seni bırakmayacağım seni bu seferde ben bırakmayacağım Ha, evet aşkım bence de haftaya bambaşka bir videoda hay Allah'ım yiyeceğim ya şu bebekliğe bakın ya buna ya buna bir bakın ya hadi tamam sinirleniyorsun Allah Allah bence sen biraz şımardın ama ha haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar sevgiyle neşeyle coşkuyla kalın hoşçakalın Oy. Allah. Hay Allah. Kafuk <gülüyor> <gülüyor> diyorum. Vay diyorum. Vay vay. yedin mi? Yemedim. Snack yedim. Uf var ya. Çok güzeldi. O sen şey sevmiyor musun? Sen semiyor Alam ya bu ne ya? Ne yapıyorsun sen? Hı? Hadi gel şimdi fotoğraf çekelim böyle. Haydi çekiyoruz.